Sevgili Ümit Sabi Sevgili Ümit Sabi Kumuş. Hayatımızda bizimle beraber yaşayan ama onları fark etmediğimiz canlılarla tanışmaya devam ettiğimiz serimizde tekrar bir aradayız. Nasıl? Biraz zor bir cümle oldu ama. Yani gayet <gülüyor> derli toplu, mesajını veren, amaçlı, güzel bir cümle. Bugün Nergis'le tanışacağız. Evet, çiçek olan Nergis'le. Çiçek olan Nergis'le tanışacağız. Bir kere şeyi sorayım. Yani İstanbul'da Nergis gerçekten hayatımızın bir parçası mı? içinde mi? Tabii ki. Hem e, sosyo-kültürel olarak hem de doğal yaşam olarak Nergis hayatımızın içinde olan bir bitki. Peki endemik mi, buralı mı ya da öz kökü nereli? Aslında endemik değil. Dünyanın hemen hemen her yerine yayılmış olan bir bitki. Ee, ama 1750'li yıllarda biyolojideki isimlendirmenin ağa babalarından sevgili biyolog Linnaeus'un Anadolu topraklarında dolaşarak bulduğu, tespit ettiği ve isimlendirdiği bir bitki türü. Yani doğal o çevremizde, doğal hayatımızda bulunan bir şey. O dönemlerde e, sadece Linnaeus'un Kayıt altına aldı. yaklaşık 50 türü var bizim topraklarımızda ve genel bir e, bitkidir. Yani öyle belli bir alana sıkışmış endemik bir tür değil. Coğrafyanın birçok yerinde bulunuyor. Nergisleri nasıl tanırız? Yani dışarıda doğada herhangi bir yerde hani karşılaştığımızda kolay ayırt edici özellikleri neler? Nergisleri şöyle tanırız. Zaten çiçekli bir bitkidir. Çok yıllık bir bitkidir ve soğanlı bir bitkidir. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bizim bildiğimiz... Soğan veya işte diğer tabirle bal dediğimiz toprak altında soğanlı bir soğandan oluşan bir kök sistemi vardır ve değişik renklerle renklerde olmakla beraber en çok bilineni sarı beyaz çiçekleri olan güzel kokan e, çok güzel kokan ve genellikle de böyle e, çiçek olgunlaştıktan sonra boynunu aşağı büken böyle aşağıya do doğru bakan çok güzeli de çok güzel bir bitkidir. Yani çiçekçilerde satılırken bolca görüyorum tabi ama doğada rastlamış mıyımdır daha evvelden? Mutlaka rastlamışımdır. Özellikle böyle yarı bataklık sulak alanları çok sever. Yapı itibariyle de Çiçeğin yapısı itibariyle de hani efsanelere konu olmuştur. Mitolojiye konu olmuştur. Özellikle bu boynunun bükük olmasından kaynaklanan. Aslında biyolojik olarak muhtemelen şu işe yarıyor. Çiçeğin görevlerini daha önce konuşmuştuk. Böceklerin polenlerini bir çiçekten alıp başka bir çiçeğe taşıması için evrimleşmiş bir yapıdır. Mesela Nergis'in öyle bir yapısı var ki polenlerin hedef böceğe daha fazla yapışması için çok çaba harcaması gerekiyor. Nasıl çok çaba harcaması gerekiyor? Çünkü boynu aşağıya bükük olduğu için arı, kabul edersek bunun dölleyicisini, aşağıdan gelip polen ve stamenlere ulaşması için bayağı bir debelenmesi gerekiyor. O şey, hareket daha çok polenin ona yapışmasına sapı oluyor ve döllenme hızını, döllenme kolaylaştırıcılığını arttıran yapısı var. Genellikle de böyle bataklık alanlarda, sulak alanlarda, yarı bataklık alanlarda çok güzel yetişen soğanlı bir ee, aynı zamanda da gerçekten etkin bir kokusu var değil mi? O kadar ko keskin kokusu olan az bitki var. Yani çok güzel ve e, etkin bir kokusu var. O yüzden zaten insanların mitolojilerine efendim yaşadıkları alana modern hayatta işte evde bakımına, işte hediye olarak verilmesine yol açmış bu güzel kokusu, yapısı ve hikayesi. Narsist kelimesi buradan mı geliyor? Narkisten mi geliyor? Hani öyle bir benzetme yapılır. Eee Evet birbirinden geliyor ama hani e, narsist kelimesi bu çiçekten gelmiyor. Bu çiçeğin ismi narsisten geliyor. Mitolojideki karşılığı yani e, şöyle özellikle canlıları isim verirken Lineus'la beraber verilen isimlerin eğer yeri varsa mümkün olduğu kadar mitolojiden seçip aynı örümcekte olduğu gibi, aynı Nergis'te olduğu gibi, aynı Nelifer'de olduğu gibi e, oradan esinlenerek isimler konuluyor. Yani daha asli kökeni aslında mitolojiye dayanıyor. Nergis'inde yani Narsisium'unda ismi oradan geliyor. Ne tür bir benzeşme kurulmuş aralarında da Nergis çiçeğiyle Narsizm arasında ya da Narsis'te, mitolojideki narsist arasında? Yani işin mitolojisini muhtemelen daha sonra daha detaylı detayla konuşulacaktır, anlatılacaktır ama hikayeyi kısaca hatırlamak gerekirse Yunan mitolojisindeki Narsisium, hani bir su birikintisinde yansımasına bakarak kendinden geçiyor ya sürekli kendini seviyor. Oradaki benzerlik şu, hani biraz önce söyledim, Nergis'in çiçekleri böyle boynunu aşağı doğru eğer fizyolojisi öyledir ve genellikle bataklık alanlarda, sulak alanlarda yaşar ve hani çok sık görülebilir bir su birikintisinin yanında çiçeği suya doğru dönmüş ve sürekli kendini seyreden bir şekli varmış gibi algılır. E, muhtemelen de mitolojinin oluşması ve o mitolojideki isimlendirmenin bu çiçeğe verilmesinin altında böyle bir sebep yatıyor. E, şimdi ister istemez sanayi üretimine de döndü bildiğim kadarıyla. Bu Nergis tarlaları Tabii. oluşturuyor. İşte İzmir'de olduğunu biliyorum mesela. Evet. Şeyde, İstanbul'da da vardır muhtemelen. Tabii çok var. çiçekçi. E, yani i̇ki sebebi var. Bir kere, bir kere mesela Kardelenler gibi, Sahlep gibi, Sahlep Rizonlu bir bitki ama toanlı bitkiler, Lali gibi bitkiler. Antik dönemden beri sağaltıcılıkta veya diğer alanlarda simyada falan kullanılan bitkiler özellikle soğanlı bitkiler. Şeyde Nergis de Nergis soğanı da ilaç sektöründe diğer doğal kimyasal maddelerle çalışan e, sektörlerde çok kullanılan çok tercih edilen bir bitki. Ee, ana özelliklerinden bir tanesi şu: doğada özellikle soğanlı bitkilerde alkoloid dediğimiz alkol benzeri moleküller vardır. Mesela tüm nergis türlerinde yapılan bu tür çalışmalarda yüzün üzerinde alkoloid madde bulunmuştur. Nergis soğanlarında bunların bir kısmı mesela zehirlidir. Ta Yunan işte Grek döneminde bile tespit edilmiş. Muhtemelen de kelime kökeni tam bilinmiyor ama latince kelime kökeni cehennem veya cehennem vari, hani kötücül bir şeyden geldiği biliniyor ama tam şey yerine oturmuyor. Ee, çok zehirli olanları var, az zehirli olanları var. Bir kısmı sağlık sektöründe, ilaç sektöründe kullanılanları var. Ee, o yüzden de sanayi açısından da çok önemli bir bitki. Yüzün üzerinde, kimya sektöründe kullanılan spesifik alkolitlere sahip. Tamam. Koklayın ama yemeyin. Koklayın ama yemeyin. <gülüyor> Aynen. Peki evde yetiştirmek mümkün mü? Soğanlı bitki olarak? E tabii ki. Evde yetiştirmek de mümkün. Tohumdan da yetiştirilebilir. Soğandan da yetiştirilebilir. Özellikle hani direkt güneş ışığı değil ama aydınlık yerleri sever. Suyu sever. E, soğanlı bir bitki olduğu için tohumlaşma oluştuktan sonra yani çiçeğin asli görevi tohumlaşmadır. Tohumlaşma oluştuktan sonra çiçeğini döker. Türlerine göre değişmekle beraber soğan bir sonraki sene tekrar gövde verir. Ama genellikle çiçek vermez. Bir sene Atlayarak yapar. E, tüm nergislerde geçerli değil ama genel olarak bu şekildedir. Evlerde de, peyzaj alanlarında, kapalı alanlarda çok rahatlıkla yetiştirilir. Çok güzel kokar, şekli çok güzeldir. E, evet. Herkes de sever. Güzel bir hediye çiçeğidir Kesinlikle. gerçekten Ortamı değiştirir kokusuyla kokusuyla gerçekten havayı değiştirir ya nergis e, olduğumu şeyi. E, genellikle de bu tür bitkilerde yani biz insan. Medeniyeti olarak bu tür bitkilerde özellikle kök, gövde, çiçeklerdeki e, kimyasal maddeleri alıp bunların analizini yapıp e, kendi yararımıza kullanmaya çok teşneyiz. Yani yüz yapılıyor bu. Muhtemelen simyacılığın... İşte sağaltıcılığı, şamanizm kökeninde dahi bunlar vardır. E, fakat tabii kimse şunu sormuyor. Hani bunları insan kullansın diye mi bu bitki üretiyor? Bilmiyorum sen soracak bilmiyorum. mıydın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen soracaktın öyle bakıyorsun. E, bu tür alkolitlerin sadece Nergis için söylemiyorum. Tüm bitkilerdeki yan ürünlerin bu tür alkolitlerin işte reçinenin, terebentin gibi... Birçok şey salgılıyor bitkiler. Bunların temel amacı bitkinin kendisini korumaktır. Hı hı. Özellikle soğanlı bitkilerde salgılanan bu tür veya sentez edilen bu tür alkoliyetler bitkinin gövdesine veya işte hayati organlarına başka canlıların zarar vermemesi için kullandığı savunma mekanizmalarıdır aslında. Onları sersemleterek, onları öldürerek, onları kendinden uzaklaştırarak e, varlığını devam ettirmek için edindikleri savunma mekanizmalarıdır. E şimdi biz de buradan yola çıkarak, bunları gözlemleyerek, alıp deneyerek mesela böcekleri kendisinden uzaklaştırmayı sağlayan alkolidi tespit ettiğimizde onu böcek ilacı olarak kullanmışız. İşte efendim başka bir canlıyı kendisine çekmek için kullanıyorsa onun için kullanmışız. ise böyle hani kan beyin bariyerini aşan ajanlar içeriyorsa ki temelen Nergis'te, Nersizium'da da aynı şey yüzyıllar önce keşfedilmiş. O amaçla kullanmışız. Ama biz o amaçla da kullanmışız. Bitkinin veya canlının bu sekresyonları, salgıları genellikle kendisini, kendi varlığını korumak için oluşturduğu savunma mekanizmalarıdır. Bir de soğanlı bitkileri şöyle bir dezavantaj var. Kendileri açısından insanla bir araya geldikten sonra biz bu tür bitkilerin soğanlarını kullanarak Yeni teknolojiler, yeni şeyler, e, inovasyonlar elde ederken şunu atlıyoruz. Bir bitkinin çiçeğini alabilirsin, bir bitkinin tohumunu alabilirsin, bir bitkinin meyvesini alabilirsin. O o çiçeğin varlığına çok fazla etki olmaz. Varlığını devam ettirebilir. Ama soğanlı bitkilerin soğanını alıp kullandığı zaman o bitkinin artık nesli tükenmiştir. Yani kendi akraba neslinden bahsediyorum. Hı hı. Tükenmiştir. Buna çok fazla eğilirsek, çok fazla kullanırsak Nergis'in soyunu tüketebiliriz. Sahlep'in soyunu tüketebiliriz. Lale'nin soyunu tüketebiliriz. Soğanlı kullanılan bitkilerden bahsediyorum. O yüzden biz insan olarak kendi varlığımızı korumak için buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Madem bu soğanları kullanıyoruz, teknolojimiz artık gelişti. Birçok firma, birçok yer, permakültürle uğraşan birçok insan bunu yapıyor. Üretebiliyoruz, yapabiliyoruz. Kullanacağımız kadar soğanı alıp mesela birçok firma Kullandığı soğanın iki katı, üç katı kadarını doğaya tekrar plante ediyor, tekrar Doğaya döndürüyor. Sadece neslini korumak için. Biz de bu tür faaliyetlerdeysek buna dikkat etmemiz lazım. Bir bitkinin soğanını alıp laboratuvarda kimyasal e, analiz için veya başka bir şey için üretim için kullandığımızda bilmemiz lazım ki o soğanını aldığımız Hı. bitkinin soyu artık tükendi. Evet, o kendi, o bitki en azından kendi soyunu devam ettiremiyor. Ee, evrimsel hikayede anlamlı bir bağ var mı takip edilebilen arkaya doğru? Yani nergisin atası kimmiş ya da? Işte, yani bir daha bir önceki derese. şeylerde de konuş olduğumuz gibi hani gymnospermlerden e, angiospermlere yani açık tohumlardan kapalı tohumlara geçtiğimiz günden itibaren çiçekli bitkiler gelişmeye devam ediyor muhtemelen hepsinin ortak atası çiçeğimsi yapılara sahip olan kapalı tohumlara geçiş döneminden ortak bir atadan geliyor bunların üzerine gingo mesela bunlardan bir tanesi olduğu kabul ediliyor en ilkel çiçekli bitkilerden bir tanesi. Hepsi ortak bir atıdan geliyorlar. Ama hani spesifik olarak şu bitkiden ayrıldım, işte bu bitkiden küstü, o yüzden kendine yeni klan oluşturdu gibi şeyler biraz fanteziye kaçıyor. Evet. Üreme, eş bulma hikayesi az önce anlattığın gibi e, böcekler aracılığıyla böcekleri polenlerini bırakıyor. O onu başka bir yere taşıyor, başka bir e, Nergis'e taşıyor ve böyle devam eden bir sirkülasyonla birlikte gidiyorlar. Evet. Hayatımızda daha fazla Nergis olması için ara sıra o tohumlarını ya da soğanlarını bir yerlere ekmek, dışarıdaki bir yerlere ekmek. Onların kendilerini türemelerine bir fırsat alır mı sence? E, bence tanır. Yani ben... Özellikle Akdeniz kıyılarında yaşadığım dönemlerde ben yapıyordum öyle bir şey. Yani Birisine nergis aldığım zaman, hediye olarak nergis alıyorsam, bir tane alıyorsam, bir tane yine iki tane alıyordum. Birisini hediye ediyordum, bir tanesini de işte orman kenarında, onların yetişebileceği yarı bataklık alanlarda, sulak alanlarda doğaya plante etmeyi seviyordum. O benim vicdanımı veya benim hobimi tatmin ediyordu. Hani elinizden geliyorsa, özellikle soğanlı bitkilerde, evinize üç tane alıyorsanız, Üç tane daha alın, başka bir rekin. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi biz insan kültürü olarak yabani hayattan aldığımız bitkileri genetik bilgimizi kullanarak hibritleştiriyoruz. Hibrit türlerin doğada büyümesi zor olmuyor. Yani ikinci nesil, üçüncü nesil artık tohumunu vermeye, vermemeye başlıyor. Ama o da bir engel değil. Yapmakta fayda var. En azından güzel bir duygu ya. Bunu anlattığında aklıma Manisa tarzanı geldi. Ay yani, efsane. Evet, Manisa tarzanıyla... Ilgili de belki bir bölüm yapmamız lazım. Ee, çevremizdeki mi? hayatı tanımak açısından. Büyük, Çok enteresan bir hikaye. Büyük efsanelerimizden, yani canlı efsanelerimizden. Canlı, evet evet. Hani, tuhaf, değişik bir hikaye gerçekten. Evet, bir bölüm de ona çekelim. Çekelim. Yani herkesin içinde birazcık Manisa Tarzan'ı vardır. Ortak atadan geliyoruz. Onun genlerini taşıyoruz. <gülüyor> güzel. Biraz açığa çıkartmamız lazım. Hani evimizde gibi e, bakmak güzel. Ama yapabiliyorsak herkes pikniğe gidiyor, kırsala gidiyor, köyü var. işte ne bileyim. Doğa, insan habitatıyla doğa habitatı arasındaki çizgi olan yerlere, kenar etkisi olan yerlere gidiyoruz. Bence güzel olur. Neyin mümkün olabileceğini göstermek açısından çok ilham verici bir hikaye. Bu arada Türkiye'nin uluslararası arenada tanınmasını sağlayan çok spesifik karakterlerden de bir tanesidir. Biz Manisa Tarzanı'nı Manisa'daki bir deli zannediyoruz ama dünya tanıyor Manisa tabi, Tarzanı. Tarzanı tuhaf bir şekilde dünya çevrecilik yapısının içerisinde yeri olan karakterlerden, sembollerden bir tanesi. Aslında bir tuhaf süper kahraman işte yani. Kesinlikle öyle Kesinlikle öyle ve hani yaptığı iş, yaptığı hizmet, doğaya hizmet ayrı bir şey, değer. Ama Manisa Tarzan'a döneminde bir devrim yaratmıştır. Böyle de bakılabileceğini, böyle de yaşanabileceğini, böyle de şunca becerisine sahip olunabileceğinin devrimini yapmış birisidir. Yani hepimiz Manisa Tarzan'a olamayız ama. En azından e o süper kahramanın bir özelliğini almak ya da benzeşmek ya da... Tabii ki idealize etmek güzel olabilir eğlenceli. Yani Hep beklentilerle, hep edilgenlikle yaşıyoruz. Yani birisine bir kuruma para verip oradan işte tohum sertifikası almak, oradan fide sertifikası almak yapalım. İtirazım yok. Ama hani o eylemi kendimizin yapmasının hazından eksik kalıyoruz. Mahrum kalıyoruz. Bir de o tarafa bakalım. Yani bu, bu tür bir eylemi yapmak. illa Manisa tarzları gibi ormanlar yaratmamıza gerek yok. Kendi dünyamızda o hazı yaşamak için bu tür küçük eylemler, bu tür küçük yaklaşımlar. İnanın Doğaya bakış açımızı değiştirecek. Doğayı koruma hegemonyasından çıkıp kendi dünyamızı, kendi davranış şeklimizi, kendi medeniyetimizi korumanın bir parçası olarak bakmamız lazım buna. Güzel hikaye. Elden geçer Teşekkür Bence, ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor>